Gülten Hanım, günümüzde sık görülen psikolojik problemler nelerdir? Çocuk ve ergenler ve büyükler diye ayırırsak, çocuklarda davranış problemi, özellikle erkek çocuklarda otizm, çok büyük bir yaygınlaşma var, önüne alınamıyor. Aileler bu konuda yalnızca konuşma problemi ya da geç konuşma diye başlıyorlar ama arkasından çıkan otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, dürtü kontrol bozukluğu. Ergenlerde de çocukken yaşanılan dürtü kontrol bozukluğu ve dikkat dağınıklığının bir üst boyutu olan uyumsuz ergenlik. Ama bu uyumsuz ergenlik o çok basit ergenlik sorunu olarak değerlendirilmemeli. Burada hem akademik hem tıbbi tedavi gerektiren bir sürece girilmiş oluyor. Biraz açabilir miyiz? Tabii. Özellikle küçük çocuklarda başlayan dikkat dağınıklığı ergenlikte yaşanacak olan sorunların başlangıcı. Yaşı küçükken tedavi edilen dürtük kontrol bozukluğu ve dikkat dağınıklığı. 14-15 yaşına gelen kızlarda daha çok 17-18'de başlıyor ama erkek çocuklarda 14-15. Hormonlarla birlikte daha çabuk hareketleniyor. Eğer önü alınamazsa o zaman toplumdan dışlanma, en önemlisi maddeye yatkınlık. Bordurulan kişilik bozukluğu ve bipolara doğru seyiren bir duruma doğru gidiyor. Uyuşturucu bağımlılığına kadar gidiyor. Tabii bu, çünkü bu zaten tarz. uyuşturucu bağımlılığı aslında... İnsan kendisi uyuşturucuya başlamaz. Tabii çevresel faktörler vardır ama oraya çeken bir dürtü kontrol bozukluğu vardır. Hayat kalitenizi yönetemiyorsunuzdur ve bir madde sizi yönetir. O yüzden biz deriz ki madde mi insanı hasta yapar, hasta insan mı maddeye koşar? Hasta insan maddeye koşuyor. Evet. Çünkü orada beyin amigdala ile ön arasında sağlıklı bir iletişim gelişemiyor. İletişim gelişemediği için çocukluktaki o dürtü kontrol bozukluğu, hiperaktivite Ergenlik direkt maddeye doğru çekiyor. Ama bu madde isimlendirmek istemiyoruz. Biliyorsunuz maddeler Tabii çok için. farklı. Bunu çok da yaygınlaştırmak istemiyoruz. Ama bu herkeste olacak diye bir şey söz konusu değil. Ama gördüğümüz kayıtlar. Çünkü ben bazı çocuklarla çok küçük yaştan ergenlik yetişkinlik dönemine kadar çalıştığımda yurttuk kontrol bozukluğu, uyum problemi olan çocuklarda ergenlik büyük sorun. Ve bu sorun yalnız çocuğu değil, yaşadığı çevreyi, anneyi, babayı, okulları ve sosyal çevresini inanılmaz derecede çok etkileniyor. Hayatın her alanında her alanında norm diyoruz norm. Belirli normlarda yaşamayı öğrenmeliyiz. Çok uçlarda yaşamamalıyız. Ama çocuklardaki o dürtü kontrol bozukluğu bunun sebebini hala bilemiyoruz. Fakat son yıllarda bize gelen vakalarda, eski yıllardaki vakalardan çok daha farklı dürtü kontrol bozukluğu Otizm yani yaygın gelişimsel bozukluk ve dürtük kontrol bozukluğunun bir üst seviyesi olan hiperaktivite, ergenlikte borderline ve özellikle bipolara doğru giden inanılmaz bir Sirkülasyon başladı. O noktaya geldiği zaman ne yapmak lazım? Şimdi Lütfenen. ya küçük yaşta çocuğun bu geçer diye beklememek gerekiyor. Çünkü ebeveynin en büyük yanlışı bu. Daha önce psikologa götürünüz mü diyorum hocam geçer diye bekledik. Ya da bir pedagoga götürüyorlar. Yalnızca başarılı olan çocuk arzu ediyorlar. Halbuki başarı hayatın her yönünde mutlu olmak, sevdiği işi yapmak, ruhsal huzurlu yerinde olması demek. Başarı demek yalnızca okuldan alınan puanlar ya da çok iyi okulları kazanmak değil. İkiye ayıralım. Başarı odaklı ebeveyn profili ve bunun altında ezilmiş çocuk profili. Arkasından kaygı geliyor çocuklarda. Ya başaramazsam, ya 90 alamazsam, ya 100 alamazsam. Eve gidince ben anneme ne diyeceğim? Ya da annenin şöyle bir sorgu sistemi var. Kaç aldın 90? Arkadaşların kaç aldı? Sen sınıfta kaçta kaçıncısın? Bu yanlış diyorsunuz. Yanlış gibi, tabii tamam. ki. Yanlış tabii ki. Bunlar hep çocuğu range'de eden, sınıftaki kişilerle yarışmasını sağlayan, bizim beynimiz ya da genetiğimiz böyle A4 gibi belirli bir makasla kesilmiş ölçüde değil ki. Orada ne yapmamız gerekiyor Orada, ailelerin? Tabii ki ailelerin yardım alması gerekiyor. Nasıl bir marangoz doktor olamazsa, bir doktor müteahhit olamazsa, Bizim de alanımız çocuklardaki gelişimlerdeki sıkıntıyı tespit edip aileyi bu yönde doğru yönlendirmek. Çok güzel. Aile eğer doğru yönlenirse zaten çocuktaki o genetik olan gelen, patolojik olan o sorun daha sönme davranışıyla doğruyu ve farkındalığı arttıkça düzelen bir şeydir. Ama bunu zamana bırakmak ya da zaten babası da böyleydi. Halası da böyleydi, bizim genetiğimiz böyle derseniz toplumda ergenlikte sivrilen, yetişkinlikte de zararlı davranışlara giden ya da aile huzurunu bozabilen, uyumsuz bir kişilik problemine doğru süre gelen bir süreç işliyor. Çok küçük yaşlarda daha doğru ele alınan çocuklarda bunun çok pasifize edilmiş olduğunu da görüyoruz. Önceden önlemini almak lazım. Önceden önlemini almak gerekiyor. O yara daha şey olmadan, onu rahatsız etmeden düzeltmemiz gerekiyor. Sonra melhem sürmek çok zor. Doğru söylüyor.